Değerli öğrencilerim merhabalar tekrardan Şimdi bu videomuzda da e, Yine paralel kenar testlerimizden 17'de kalmıştık Arada bir tarama testi çözdük tarama 1'i 17. köşe taşımızdan Devam ediyorum arkadaşlarım Hemen şöyle bir odaklanmasını ayarlayalım ve başlayalım Parlaklığını da açtım birazcık. iyice gözüksün diye. Evet ilk sorumuza bakıyorum. Şimdi bir açıortay ortay görüyoruz. Ve diyor ki CE BE'nin 3 katıdır. Yani şuraya 1K yazarsam ben şurası 3 katı olacakmış. 3K'yı da buraya yapıştırdık. Şimdi açı ortayımızda şöyle bir özellik vardı. açıortayın ortayın şu bittiği noktadan sağdaki kola çizdiğim diklik 4 ise... Soldaki kola çizdiğim dikliğin de uzunluğu 4 olacaktı. Bunun adına fışkırtma teoremi diyorduk biz. Şimdi o halde ben şu üçgenin hem yüksekliğini hem de tabanını bildiğim için alanını bulabilirim. Tabanı 15, yüksekliği 4. O halde 4 çarpı 15 bölü 2'den 30 buldum şu üçgenin alanını. Yani 3K'lık üçgeni 30 buldum. O halde 1K'lık üçgen... 3'e bölünecek 10 olacak şurası 30 burası da 10 yani köşegenin alt tarafındaki üçgen toplamda 40 çıktı ki paralel kenarda köşegen alanı 2'ye böldüğü için <gülüyor> üst taraftaki alanda 40 çıkacak toplam 80 geldi arkadaşlar. Evet şu ikinci sorumuza bakalım paralel kenar yine bir 15 görüyorum ve 15'i gördüğümde ne yapacaktım ben? 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4H kuralını kullanacağız. Hemen şuradan aşağıya bir diklik indiriyorum. Bakın bu dikliğin indiği hipotenüsün uzunluğu 12 ise benim yüksekliğim bunun 4'e bölünmüş hali olacaktı 3. O halde 3 ve 4 şu üçgenin yüksekliği ve tabanı. O halde ben bu üçgenin alanını buluyorum. Hemen 3 çarpı 12 36 yapar. 36 bölü 2'den de 18 gelir. Bu üçgenimin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'ye aldım. Şimdi oranlar var. BE diyor 3K derseniz BE'ye. CE 2K olacak diyor. Bunu yazalım. Bir de AH, HE'nin 3 katıymış. Yani şuna M dersen burası da 3M'ymiş. Ve bakın 3M'lik üçgene 18 birimlik alan düştü. 6 katı yani 1m'ye ne düşecek 6 katı 6 düşecek Peki şuradaki 3k'ya 18 ile 6'nın toplamı 24 birimlik alan düştü 3k'ya Yani 8 katı düştü Şu köşegeni çizdiğimde 2k'ya 8 katı düşecek 16 Şimdi dostlar köşegenin altına ne düştü 24 burada 16 burada 40 Köşegenin üstüne de 40 düşecek. Ve toplam yine ne oldu? 80 oldu. Birinci sorudaki gibi. Geldik buna. Üçüncü sorumuz. Yine alanı soruyor bize. Ve AE, EB'nin iki katı olduğunu söylemiş. Şuraya K dersek burası 2K'ymış. Şimdi 10 dediğimiz yer şu DE. Ben şurayı çizersem. Şu köşegeni. Bakın arkadaşlarım şu üçgenin tabanı 10 bu tabana inen yükseklik dışarıdan inmiş 6 o zaman 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 dur diyorum bu üçgenin alanı peki burası 30'sa k'ya 30 düştü 2k'ya da 60 düşer diyelim burayı da 60 bulalım ve şu köşegenin altındaki üçgen 90'sa üstündeki üçgen de 90'dır ve tüm alan 180 çıkar ah <gülüyor> 4 numaradayız dostlarım. Bakın yine iki tane açı ortayın arasındaki açı neydi her zaman? 90. Şimdi başka ne vermiş? F, C, D, F iki 2 katıdır demiş. K'ya 2K yazalım. Ve yine şu köşegeni çizelim. Üstteki sorunun aynısı oldu. Ben şu üçgenin alanını bulabiliyorum eğer istersem. Çünkü tabanı 6. Yükseklik dışarıdan çizilmiş 3. 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 geliyor buranın alanı. Ve K'ya 9 düştüyse 2K'ya da 18 düşecek diyorum. Burası 18'dir. Bakın kırmızı köşegenin üstünde 27 varsa altında da 27'lik alan olacak. Toplam alan 54 gelecek dedik. Evet 17 numaralı köşe taşını da gömdük. Hemen 18 numaralı köşe taşındayız arkadaşlar. Sanırım bir alan dağılımı sorusu görüyorum. Önce şunları bir okuyalım. Şimdi DE EC'nin iki katıymış. K'ya 2K diyelim. Bir de şurada bir oran vermiş. Şunların hepsine biz bir 6K diye yazalım. Bakın DF direkt 6K olacak. Oraya bir 6K yazayım. FK 2 tane FK 6K'ya eşit oldu. FK 3K olacak. Sonra üç tane AK 6K'ya eşit oldu. AK 2K oldu. Buraya kadar geldik. Bize de Tüm alanı vermiş 99. Sadece şu taralı alanın ne olduğunu soruyor bize arkadaşlarım. Bakın, şurayı bir çizelim yine biz. Bir de şu köşegeni çizelim. Şimdi, şurada 2k'ya 2a alanı yazarsa 2a. 3k'ya 3a yazacağım. 6k'ya da 6a alanı diyeceğim dostlarım. Burası toplam ne oldu? 6, 8, 11a. Şimdi 2k'ya 11a düştüyse k'ya 11a bölü 2 düşecek. Peki buraya toplam 11 artı 11 bölü 2 düştü. O zaman buraya da 11a artı 11a bölü 2 düşecek diyelim. Ve hepsinin toplamı neymiş? 99. Hadi toplayalım. 11. 11 de buradan 22. Şunların ikisinin de toplamı 11 yapıyor. 33. 33 A'yı 99 vermiş. Demek ki A eşittir 3. Bize de 3 A'yı soruyor. 9'u paketledik. Şuna geldik. Yine şu oranları yerleştirelim isterseniz. Şimdi AK'ya 1K diyelim. Dolayısıyla BL 2K'ymış. Ve KL de 2K'ymış. Sonra şunu da EF'ye m diyelim. EC de 1m'ymiş ve BF 2m'ymiş arkadaşlar. Bunu da yazdım ve tüm şeklin alanını 100 vermiş. KLFE dörtgeninin alanını bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi hemen şu köşegeni yine çizdim ben. Tüm alan 100 ise yarısı 50'dir dedim. Tabii ki diğer yarısı da 50 olacaktır dedik. Bunu bir söyleyeyim. Sonra ee, şu bir iki tane dörtgen var burada. Bunların da köşegenlerini çizsem ya da şu hatırlarsanız şöyle bir kısa bir pratik yol öğretmiştim size. Şu üçgenlerin alanı nasıl buluyordum? Şununla şunu çarpalım. İki kere iki dört A. Şuna dört A diyorum. Şimdi şu üç M ile dört K'yı çarpıyorum. On iki. On iki A diyeceğim buraya. Şuraya sekiz A kaldı. Sonra tamamı 4'le 5'i çarpıyorum 20. 12'si burada. Şuraya da 8a kaldı diyorum. Yani 8 16 20a'yı biz 50 diyebiliyoruz. biliyoruz. 20a 50. Hemen bunu 5'e bölelim. 4a 10. 8a'yı soruyor. 2 ile çarpalım. 8a 20 gelsin dostum. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. ABC'de paralel kenar. Bakın şu üçgenin alanını bulmanız için iki kenarını ve bilis açısını vermiş. Hemen sinüsten 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı sinüs 30 diyelim. 60 bölü 4'ten 15 geldi buranın alanı. Şimdi şu oranlara bakalım. BK KC'nin 3 katı. Yani 1'e 3 oranı burada var. AL'ye 1 MB'ye 1 ALM'ye de 2 diyeyim diyor. Buraya da 2 yazdım. Şimdi şunları dağıtalım. İkilik kenara 15'lik alan düştü. 1'e ne düşer diye soralım. Yarısı 15 bölü 2. Sonra şurayı çizersem şunu. Burada da birlik bir üçgen var. Buna da 15 bölü 2 düşecek diyelim. Bir de şu köşegeni çizelim. Bakın şu 3 ile 1'i kıyaslayacağım. 3'e ne düştü şimdi? 15 bölü 2. 15 bölü 2 daha 15. 15 daha 30. 3'e 30 düştü. Şuradaki üçgenin alanı 30. 1'e ne düşer? 10. Demek ki köşegenin alt tarafı 40. Üst tarafı da 40. Toplam 80 oldu diyebilirim. 4 numaradayız. ABC'de paralel kenarında 5 ve 4 eşit parçaya bölmüştür. Paralel kenarın alanı 80 ise... Alan K, L, M, nedir diye bir soru soruyor bize. Yine şu köşegeni çizdim arkadaşlarım. Bakın şunlar 1, 1, 1, 1, 1. Şunlar da 1, 1, 1, 1. Yani harf vermedim sadece sayı yazdım. Şimdi ne yapıyordum bu pratik yöntemimde? 3 ile 2'yi çarpıyorum 6A yazıyorum buraya. Sonra şu üçgeni bulacağım şimdi. A, N, K. 1, 2, 3, 4 ile... 1, 2, 3'ü çarpıyorum. 12A diyeceğim. Şuraya 6A kaldı. Şimdi tamamı 4 ile 5'i çarpıyorum. 20. 12'si burada. Şuraya da 8A diyeceğim. 20 buradaysa 20A da bu taraftadır. Toplam ne yaptı? 40A. 40A'yı bize 80 vermiş. A2. 6A'yı soruyor. Hemen Edirne'yi paketledik. Evet. 18 numarada tamamdır. Hemen 19'u çevirdim. 19'umuzu yapalım. Alan ABCD B, C, D. 64 ise D, K, L nedir? diye bir soru soruyor. Bakın şimdi bunun da şöyle normalde bir formülü vardır. Ama biz formülleri ezberlemeyelim. Şöyle kenar uzunluklarına 1, 1, 1, 2, 2'yi yazalım. Şimdi şu üçgenin alanı 2 kere 1, 2A. Şu üçgen 1 kere 1, 1A. Bu üçgen 2 kere 1, 2A. Şimdi <gülüyor> şu köşegeni çizseydim paralel kenarda. 2 kere 2 4A olurdu bu üçgen. E 4A'da alttaki üçgen olacaktı. 8A tüm paralel kenar. 2, 4, 5'i buradaysa ortaya da 3A kaldı diyecektim. Şimdi tüm alanı bize 64 vermiş. Yani 8A'ya 64 vermiş. Demek ki A 8. 3A'yı soruyor. 24'ü paketledik. Şuna geldik. Şimdi AK, BK'nın iki katıdır diyor. 1'e 2, şuraya 3 yazdım. CL, BL'nin, BL, CL'nin BL, CL iki katıdır diyor arkadaşlarım. CL'ye 1, BL'ye 2 yazdım. Buraya da 3 yazdım. Şimdi yine aynı şekilde alan dağılımı yapalım isterseniz. Şurası 3 kere 1, 3A. 2 kere 1, 2A. 3 kere 2, 6a. Şimdi tamamını bulacağım. 3 kere 3, 9a. Yarısı, 18a tamamı. 18, 6, 9, 2 daha, 11'i burada. 18'den 11 çıkarttım. Şurası da 7a geldi. Şimdi biz 7a'yı istersek bulabiliyoruz, değil mi arkadaşlarım? Bakın şurada bir sinüs alan bağıncından 7a'yı bulalım hemen. 7a'lık alan eşittir diyelim. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı sinüs 60. Sinüs artmış da kök 3 bölü 2'dir. Şimdi şu 7'ler gitsin. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3 bakın A ne çıktı bu durumda? 3 kök 3 bölü 2 çıktı. A'yı bulduk. 3 kök 3 bölü 2'ymiş A. Bize nereyi soruyor? Tüm paralel kenarı. Yani 6, 9, 11, 18 tane A'yı soruyor. Çarpalım bunu 18 ile. 18 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Bölü 2 ile gitsin 9. 9 kere 3. 27 kök 3 geldi. Sorumun cevabı. Çok benzeri bir soru daha. Hemen buna bakıyorum. Yine oradaki üçgenin alanını bakın sinüs alandan bulabiliyorum. Önce şu oranları yerleştirelim yine. DK'ya 1, AK'ya 2. TC'ye 1. DT'ye 2. Başka? B, L, A, L. B, L, A L. Yine 1'e 2. Şuraya da 3 yazalım. 10 var. 8 kök 2 var. Evet yine şu alan dağılımını yazalım isterseniz arkadaşlarım birlikte. Şöyle yapayım hatta. Bakın şuradan da bir paralel çizeyim. Şu paraleli de çizdim. Şimdi şurası da 3. Şurası 1. Şurası 1 oldu. Şimdi... Önce şu ortadaki üçgenin alanını bir bulalım. Sinüsten şurada bulayım kenarda. Şöyle. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 8 kök 2 çarpı sinüs 45. Kök 2 bölü 2. Kök 2 kök 2 2'yi götürdü. 80 bölü 2'den 40 geldi. Şimdi şuradaki üçgenimin alanı 40. O bir dursun kenarda. Şimdi şuradaki üçgenin alanı 2 kere 1'den 2a şu da 1 kere 2'den 2A. Şu da 3 kere 1'den 3A. Şimdi şuradaki şu tarafta kalan kalemin solunda kalan paralel kenarın alanını yazacağım. 3 çarpı 2 kenarları. 3 kere 2 6. 2 katını alıyorum 12A. Demek ki tamamı şuranın tamamı 12A. 12A ise 3 burada 2 burada 5. 2 burada 7. Şuraya kaldı 5A. Ve ikilik paralel kenara 12A dediysem birliğe de 6A yazmalıyım. Buraya da 6A yazdım. Tamamı 18A geldi yani. Bize 18A'yı soruyor. Biz 5A'yı 40 diyebiliyoruz. Demek ki A 8. 18A'yı soruyor bize arkadaşlarım. 18 çarpı 8'i soruyor yani 80 64 daha 128 mi geliyor? 128 tabi şıklarımız yok. Bir yerde hata yaptık o zaman. Hemen bir daha bakalım. DT, DK, AK, TC, DT, AL, AL, AL, göremedim AL'yı. 1'e, BL2 olacak diyor. Tamam. 10 ve 8 kök 2. Alanı yanlış bulma ihtimalim 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 8 kök 2 çarpı sinüs 45. Kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2 2'yi götürdü. 80 bölü 2 kaldı. Yani 40. 40 dediğimiz yer şu üçgenin alanı. Şimdi oranı 1 kere 2 2a. 2 kere 1 2a. 1 kere 3 3a. 2 kere 3 6a yarısı. 12a 6a. 12a da tamam sonra 2 4 7'si burada 12A'nın 5'i de buraya kaldı. 5A 40sa A 8. Şimdi burası 12A'ydı. Değil mi? 12A 2'ye düştü. 1'e 6A düştü. 12 6 da 18A. 128 arkadaşlar. Bunun 18'de 8'in çarpımı 128 mi ya? 80 lan 64 144 ya. Uf zaten şıklarda varmış. Ben de 128 niye şıklarda yok diye bütün soruyu baştan bir daha çözdük yalandan yere vakit kaybı oldu. Neyse. ABC'de paralel kenar 3 burası. AK, KB'nin iki katı. 1'e 2 diyelim. KN 3'müş tamam. DL ile DK'nın toplamı da 16'ymiş. Şimdi şuradan çizdiğim diklik de 3 değil mi arkadaşlarım benim? Hani açı ortayım fışkırtma teoremi. Sonra 3 çarpı dk bölü 2 şu üçgenin alanı yazıyorum. 3 çarpı dk bölü 2 artı şu üçgenin alanı da 3 çarpı dl bölü 2. Hemen 3 bölü 2 parantezinde dk artı dl yani 16 geliyor. Oradan da 2'ye böldük 8. 3 kere 8 24 çıktı şuranın alanı. 24 buranın alanı. Şimdi BL ile eğlendi, L, eşitmiş. Şuraya 3 yazalım, buraya 2 yazalım. Şu üçgenin alanı 2 kere 2, 4A. Şu üçgen 1 kere 1, 1A. 1 kere 3, 3A. Şimdi tüm paralel kenarı buluyorum. 3 çarpı 2'den 6, yarısı 2 katı 12A. 4, 7, 8'i burada, buraya da 4A kaldı şu üçgeni. Ve 4A'yı 24 diyebiliyoruz biz. 4A eşittir 24, demek ki A eşittir 6 Nereyi soruyordu bize? Tamamını soruyor. 4, 8, 9, 12a'yı soruyor. 12 çarpı 6'dan 72 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet. 19 numarada tamamdır. Geldik. 20 numaralı köşe taşımıza diyeceğim. Ama isterseniz burada duralım. 18 dakika olmuş. Baya fazla olmuş. Bir sonraki videoda da devam ederiz arkadaşlar. tamam? Mı? Hadi görüşürüz. Öptüm hepinizi.